Fiko? Hakan dedikleri doğru mu Sibel? Hakanı öptüm mü öptmedim mi? Bana bir şey söyle cevap ver Hakanı öptüm mü öpmedim mi? Cevap ver bana bir şey söyle Sibel Hakan dedikleri doğru mu öptün mü, mi? öptüm mü öptmedim mi? Allah seni karesin Allah seni karesin Allah seni karesin Allah nasıl yaptın lan? Ben sana gülüm dedim ömrümü verdim ben sana on seneni verdim on seneni Sibel nasıl yaptın? Hakanla Hakan benim kardeşim o. 我困了, 我困了 Sevdim usta hiç mi, hiç dokunmadım da Her sabahın altısında hayalinle uyanmıştım Yanımda sen me kızım hayalim işte anladım Hayalmiş anladım ve yatıp tekrar ağladım Lanet olsun yanında olamadım Duydum ki başkasıyla yıkıldım aslanım gözlerinde çok güzeldi onu benden almayın Ve gördüm usta harbi mutluymuş anladım Çokta güzel günlerimiz vardı değil mi sevgilim Hayat vurdu darbeyi ve taşıyamadın sevgimi Parada buldu gözüm yoktu demiştin dimi Anne haydi gel de gör gör keminin halini Cesaretimi topladım ve doğruları da anlattım Benimle kalamadın gülüm bugün de yalnızım Sahte bakan gözlerin yalanmış bak anladım Ulan tek bir isteğim sabah seninle uyanmaktı Gel hayalim anıları alalım kaçalım